Çok değerli uçak milletvekilimiz, değerli İngil Meclis Başkanım, değerli başkanlarımız, uşağımızın yüzüyle Adlı Cirit kulübümüzün kulübü, temsilcileri, sevdalıları ve aileleri, kıymetli hakemlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öncelikle. Bugün sizlerle birlikte olup hem şöyle güzel bir keyifli akşam getirelim, geçirelim istedik. Böyle ustamızın leziz çiğ köftesi birazdan masalarımızda yerini alacak inşallah. Biz daha önce test ettik son derece başarılı oluyor. Hem şöyle güzel bir kafa dağıtacak akşam saz usulatlarımız yaşasın diye bir araya geldik. Hem de içinde bulunmuş olduğumuz bu belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştirilen Kara Ağaç Mahallemizin ve uşağımızın gençlerinin öncelikle düğünlerini böyle birinci sınıf bir düğün salonunda ama çok daha Uygun koşullarda gerçekleştirebilecek, gerçekleştirilere için yapımını tamamlamış olduğumuz bu düğün salonunu tesisimizi sizlerinde de görmenizi istediğimiz için burada buluşmaya karar verdik. Sizleri davet ettik. katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum öncelikle. Evet, gerçekten de Cirit bizim için en önemli, en vazgeçilmez geleneksel sporlarımızdan bir tanesi. Evet, Türkiye'nin yerinde girin neredeyse bilinir ama her yerinde oynanmaz. Ama hiçbir yerinde uşak gibi oynanmaz. Uşak kadar sevilmez. Uşak kadar yoğun ilgi görmez. Biz de hem bu toprakların bir evladı mensubu olarak hem de belediye başkanı olarak uçak belediyesi olarak bir görev ve sorumluluk içerisinde atasık sorumuz cividi Uşakta daha iyi yerlere gelmesi, daha başarıyla şehrimizi temsil etmesi. Işte burada da görmekten büyük bir mutluluk duydu. Biraz önce salonu dolaşırken birkaç kere sorduk. Çocuklarımız da atabiliyor mu diye. Neredeyse tamamı aynı şekilde atla arkadaş olmuş, aşırı neşir olmuş, iyi bir bilici olmuş, sporla uğraşan çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak dururlar. Sporla uğraşan çocuklar daha başarılı olurlar. Hele hele takım oyunuysa çok daha başarılı olurlar. Ama sporun içerisinde Cirit'le uğraşanlar çok daha başarılı olurlar. Çünkü bir aynı zamanda spor yapmanın yanında bir canlıyla uğraşıyorlar. Bir canlıya yoldaşlık yapıyorlar. Onun bakımını üstleniyorlar. Sorumluluk alıyorlar. Geleneklerimizi yaşatıyorlar. Bu anlamda çok daha önemli, çok daha kıymetli. Biz de o yüzden ve geldiğimizden bugüne kadar başta belediye başkan yardımcımız Hikmet Kahraman olmak üzere spor işlerimizde ve bu sporumuza gönül vermiş olan arkadaşlarımızla birlikte hem geleneksel Uşak Belediye'mizin kurnavalarını daha da geliştirerek büyüterek daha fazla destekle sürdürme Föderasyon basında da ulusal anlamda da daha fazla etkin olması konusunda gayret ve çaba serbediyoruz. Elbette gün geçtikçe, gün ilerledikçe bu çabalarımız meyvesini daha fazla verdiğini hep birlikte göreceğiz. Gerçekten de neredeyse Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir cirit sahasına sahibiz. Gençlik Spor Müdürlüğümüz bünyesinde olan belediyemizin de turnuvan gerçekleştirdiğimiz ve gerekli bakım ve onarımları konusunda da destek verdiğimiz bu sahamızın yakın zaman önce biliyorsunuz kameralarla dolaşıp Türkiye'de ilk var sistemi getirmiştik. Şimdi geçtiğimiz aylarda Gençlik Spor Bakanımız Uşağ'a ziyaretinde biliyorsunuz aynı zamanda biz eksiklikleri konusunda da kendisini bilgilendirdik ve gider gitmez talimatını verdi. Burada tesisin aydınlatılması ve diğer eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli bütçeyi uşağa gönderdi şu an. Kısa bir süre içerisinde inşallah buranın ihalesi ile ilgili ihalesi yapılacak ve artık sadece gündüzleri değil Ailelerindeki sıcaktan ve çalışma dolayısıyla Cirit'ten uzak kalmayı tamamen bitireceğiz. Akşam serinliğinde de hep birlikte keyifle Cirit oynamaya başlayacağız sahamızda. Temsilcilere, kıymetli ailelere hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ben de Kudur'un Anmak Parti'nden milletvekili adayı kardeşlerimizden bir ilip, tek tek dolaşarak tanışmaya çalışıyorum sizlerle. Öncelikle sözlerime başlarken... kardeşlerim. Türkler at üstünde doğar ve at üstünde ölürler. At bizim en yakın dostumuzdur. Ve şöyle diyeyim ben tabii ki benim de annemin dedesi çok iyi ciltciymiş. Ve eş ve ahmetlerden uşağı cilt oynamaya gelirmiş ve Cirit oynar gidermiş. Bu işte de bayağı mahirmiş ama bizde bize gelene kadar pek bir şey kalmadı. Ben de küçüklüğümde şey biliyordum. İki kolumu kırdım. Ondan sonra bu işi bıraktım yani. Yani ata binmek her yiğidin harcı değildir. Bir kere. E, tabii ki uçak demek Cirit demek ve Cirit kulüpleri demektir. Türkiye'de en fazla Cirit kulübüne sahiplik Uşak elimizde. Yine Cirit kulübünün tek, tek olduğu tek yine uşak ilimizde. Bu anlamda baktığın zaman gerçekten de uşak atı ve ciriti çok seviyor. Bize ne düşüyor burada? Işte bu kardeşlerimize sahip çıkmak düşüyor. Biz de gençlik spor bakanlığı olarak uşağımıza yakışıp bir cirit sahası yaptık. Bunun eksiklerini yani kısa sürede tamamlayacağız. Başkanım da ifade etti. Aydınlatmasını ve drenajını yapacağız. Ve burada bu müsabaka yapabileceksiniz inşallah. Ve diğer taraftan başkanım burada tabii ki diret kulüplerine sahip çıkmak anlamında turnuvalar düzenliyor. Bu gerçekten de sizlere ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yıldayın bir önceki yıl tabii Türkiye'de birinci olmanız, Erzurum'u geçmeniz bizi onurlandırdı. -on üçüncü de uşağımızdan çıktı. Ve ben inanıyorum ki Cirit her ne kadar Cirit deyince Erzurum anlaşırsa da bunun esas memleketinin uşak olduğunu inşallah hep beraber göstereceğiz arkadaşlar. Değerli kardeşlerim burada biz tabii seçimde şunu yapacağız. Bir cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. İkincisinde de milletvekili seçeceğiz. Peki bu seçimde biz tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özelliklerini biliyoruz. Bu vatan için, milleti için çalışan, bu vatandaşlığa sahip çıkan, bu devletin onurunu en üst düzeyde taşıyan ve şimdiye kadar hayal dediğimiz Ayasofya'yı ibadete açan, ölçüsü zulmüne soğum eden, ülkeyi hızlı trenlerle tanıştıran ve mazdurların ve mağdurların yanında olan, engellilerimizin, gazilerimizin, şehit yakınlarımızın elinden tutan ve Amerika'nın dediğini değil arkadaşlar, kendi Türkiye'nin çıkarlarını